En çok sorulan isimlerden Ayça. Ayın ilk günlerinde aldığı yay biçimi hilal demek. Yani bayrakta, sancakta, direklerin tepesinde pirinçten yapılmış ay yıldızlı süs. Yani güzel ülkem diyeceğim. Ayçalar eğitim konusunda ve eğitim alanında kendilerini çok fazla yetiştirirler. Fazla temizlik merak etme gibi gözükmeseler de her şeyi detaylı temizlerler. Çok çalışkan, disiplinli ve sakinliği ve kendi odalarını çok severler. Aşk geç tanışırlar ama iyi bir eş, iyi bir düzen. İyi de bir evlat evresi vardır. Ayçalar aslında bilgeli, bilgili, A kendi içindeki hilali ve aydınlığı ve iyi bir evrede bulmayı ister. Çok severdir. Çabuk sinirlenir, çabuk öfkelenir ama dinlemeden lafları birbirine karıştırır ve dediğin dedik yapar. Üniversiteye merakı fazla vardır eğitim, yüksek lisans hepsini yapar. Genelde memur mantığındadır ama her işe çok beceriklidir. İlk çocuğu erkek, ikinci iki çocuk ilk çocuk erkek sonrası kız evresine sahiptir. Genelde çok anne olmaya, aile kurmaya geç Yapsalarda güzel bir aile düzeni olabilir. Biraz basenleri geniştir, belleri incedir, göğüs yapıları çok belirgindir. Gerçekten Fransız aksanı kadınlarına benzerler. Kaş, göz, kirpik, ok gibidir. Saçlar lüle lüledir. Diğer sorulan soru Ali ismini. Arapça kökenlidir. Yüce, ulu, yüksek mertebe demek. Ali insanları gerçekten güzel bir baba, güzel bir eş, güzel bir aile ve çalışkan insan olmayı temsil eder. Bir yandan merhameti, bir yandan öfkesi aynı anda. İnançları çok kuvvetlidir. Aile bireylerinde inancını her zaman yapmasını ister. Aynı yemekte masada bulunmak, sohbet etmek, misafirperverdir. Ve her şeyden önemlisi... Kariyer, başarı, para her zaman para mehrum olan bir yapıya sahiptir ve gelecek planlamasını her sene olduğu gibi düzenli şekilde hayır ederek de sağlar. Baş ve boyun problemleri çok fazladır. Evet çok eşli olurlar mı? Ee, Göz çapkınlıkları vardır ama çok eşli değil, tek eşli olmayı, olmayı severler. Ama gözler genelde renkli, iri yapılıdır göz bakışları. Burun biraz daha sivridir ama yüz hatları, üst dudak daha kalın hareketidir. Yaratıcı yazarlar, yaratıcı insanlar, dini merakı olan insanların çoğu Ali'ye hakimdir. Okumak siyasi fikri olan ve her zaman toprağına... Malına sahip çıkan bir karakterdir. Genelde ilk çocukları kız olur ve kız enerjisi onlara her zaman huzur verir. Evin ışığına inanırlar ve eşlerine, eşleri çok kıymetlidir ama sert ifade ettiği için her zaman sevgilerini sert ifade ederler. Ali ile anlaşmak hem merhameti hem de vicdan hem de sevgiyi yansıtır ama gerçekten Ali'lerle yaşamak çok zordur. Ama kız çocuklarına çok değer verirler. Bilginiz olsun.